Değerli dostlar, Türkiye'nin tarafıza haber mülüklerine herkese merhabalar. Ben de Ömer, Tarık, haber mülteri başlıyor. Yaklaşık 21.40'a kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri serci paylaşacağız. Ben liman haber mülterimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Sosyal web Haber, Pinterest tarikhaber, Tarık Haber, TikTok tarih Haber, tv, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagramet Tarık Haber, Twitteret Tarık Haber, Reddit Ground, Type 73, YouTube haber, hivri, Kemer, Tarık Haber TV ve Kehmer Tarık Yılmaz yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber hivremizlere ulaşabiliriz. Topçam yanda yanda topçam yandalarımız park haber ulaşabilirsiniz. Twitch'te ve Nonolive'da yayında izler dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'de ulaşabilirsiniz. Nonolive kanalımız Tarık Haber TV'de ulaşabilirsiniz. Twitter'dan sohbet odalar var biliyorsunuz, Twitter'dan sohbet odalarımıza katılabilirsiniz değerli dostlar. Ana haberdi. Evet, ana haberdi. Bunu biliyorum. ana haberdim mürette mi? Bir kere yayında ister, isteyenler ki kanalımız Tarık Haber TV'den bizleri ulaşabiliyoruz. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı adaylığı için final sözler geldi. 7. bir isim denildi. Değerli izleyenler. Bu konu için de tartışılıyor. Deva Partisi Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı için final sözler geldi. 7. bir isim de olabilirdi. 2023. bir başkanı seçmeye yaklaştıkça... Altınlı Masa'nın adayı merak konusu olmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ile ilgili kritik bir açılamada bulundu. Babacan, şu anda Altınlı Masa bir ittifak değil biliyorsunuz. O Altınlı Masa'nın bir ortak Cumhurbaşkanı adayı hedefi var. Bu aday daha henüz bellenmiş değil. Altı part bir yerinci isim de olabilir ifadelerini kullandı. Haber, Haber, Politika, Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş sözler. Yedinci bir isim de olabilir. Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş sözler. Yedinci bir isim de olabilir. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Altılı Masa'nın adayı merak konusu olmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu Babacan şu anda altılı masa bir ittifak değil biliyorsunuz o altılı masanın bir ortak Cumhurbaşkanı adayı hedefi var bu aday da henüz belirlenmiş değil altı Parti dışında bir yedinci isim de olabilir ifadelerini kullandı Deva Partisi Ali Babacan eşi Ülkü Zeymet Babacan ve beraberindeki devle erazı geldi bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan Burada soruları yanıtladı. Babacan, bu masanın ittifak olmadığını, ortak bir cumhurbaşkanı adayı hedeflerinin olduğunu belirterek, bu aday da henüz belirlenmiş değil. Ortak aday belirlenmeden önce ortak adayın seçim beyannamesi niteliğinde bütün bu politika alanlarının ortaklaştığı, ortaklaştırıldığı bir çalışmaya da ihtiyaç var. İlk seçimle parlamenter sisteme geçeceğimiz tarih arasındaki o ara dönemde biz ona geçiş süreci diyoruz. O süreçte ülke nasıl yönetilecek? Ortak aday mevcut sisteme göre ben yetkiyi aldım. Artık kafama eseni yaparım. Tek imza ile aklıma geleni yapacağım. Bana karışmayın dememeli. Hedeflediğimiz parlamenter sistemin yoluna uygun bir şekilde o geçiş sürecinde ülke yönetimine gidiyoruz. Bunun nasıl olacağı çok iyi bir çalışma meselesi. Altı parti tarafından mutabık kalınması gerekiyor ki biz ortak aday belirleyelim. Ortak aday belirlendiği anda ortak adayın örneğin eğitimle ilgili söyleyeceği şeylerle altı partinin eğitimle ilgili söyleyeceği şeyler en azında bir asgari müşterek zemininde buluşsun. Tabii ki her partinin farklı projeleri olabilir. Her partinin farklı konularda farklı detay çalışmaları olabilir ama en azından hedefler ve ilkeler arasında bütün bu politika alanlarında da asgari müşterek zeminini yakalamamızın da şart olduğunu düşünüyoruz. Partiler arasında bir mutabakat zemini oluşması lazım. Buna da ortak adayın katılması lazım ki ortak adayın belirlenmesinin ardından seçim kampanyası sürecinde temel sorunlarda ortak dilimiz oluşması lazım. Ortak aday olur da ortak dil olmaz ise vatandaşa güven tablosu vermemiş oluruz diye konuştu. Altı parti dışında bir yedinleyeceği isim de olabilir. Cumhurbaşkanlığına altırlı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, yedinci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, Altı parti dışında bir yedinci isim de olabilir. Biz bugüne bu masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Deva Partisi'nin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B klanından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz altınlı masadan ortak aday çıkarmak ifadelerini kullandı. Babacan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak, Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Babacan, daha sonra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. D.L.A. Ana sarfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 <gülüyor> 40'a kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor 15 dakikada iki gol geldi değerli izleyenler Galatasaray Konyaspor'u ağlıyor Maç ilk yarı sonucunda bir yarı sonucu 1 -1 bir bir bitti Galatasaray Olivera'nın birinci dakikada attı. golle bir0 bir 0'dı. Bir ama 15. dakikada Andrew Çekici 15. dakikada Konya Sporu bir duruma eşitledi değerli izleyenler açıdan sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz kimse bunu beklemiyordu yeni krala manidar hediye geldi değerli izleyenler kalemin mürekkebinin atmasına silinirken görüntülenmişti kral 3. Charles'e gallerde ilginç hediye geldi Kral 3. Yüzyılda hayatını kaybetmesinin ardından tatlı gecen Kral 3. Charles'ın 13 Eylül'de Kuzey İlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sirlenmesi gündem olmuştu. O anlar hafızalarda tazeleyini korurken Kral 3. Charles'ın galilerde yaptığı ziyarette ilginç anlar yaşandı. Kral 3. Charles'ın halkla buluştuğu bir kadın kalem hediye etti. Kral 3. Charles aldı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Haber. Haber. Dünya. Kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülenmişti. Kral Üçüncü Charles'a Lesagaller'de ilginç hediye. Kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülenmişti. Kral Üçüncü Charles'a Lesagaller'de ilginç hediye. Kraliçe İkinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral Üçüncü Charles'ın, 13 Eylül'de Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenmesi gündem olmuştu. O anlar hafızalarda tazelini korurken Kral III Çarlıs'ın Gallere'ye yaptığı ziyarette ilginç anlar yaşandı. Kral III Ciharlisa halkla buluştuğu sırada bir kadın kalem hediye etti. Kral III Charles aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak Gallere'ye ilk ziyaretini yapan Kral III Ciharlisa, halkla buluştuğu sırada bir kadının kalem hediye ettiği görüldü. Hediyeyi ilk aldığında şaşıran ve anlam veremeyen Kral III Charles. Kalemi veren kadın ve etrafındakilerin ne olur ne olmaz dediği duyuldu. Kalemin de diye edilmesi, Kral 3. Charles ve alandakilerin gülüşmesine neden oldu. Kahrolası şeyi tahammül edemiyorum. Kral 3. Charles, tahta çıkmasının ardından 13 Eylül'de ziyaret için gittiği Kuzey Hivlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülenmişti. Kuzey Hivlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral Üçüncü Çarlıs'ın ziyaretinin ardından ziyaretçi defterini 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görülmüştü. Kral 3 Charles, Eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum demişti. Videoda Kral 3. Çarlıs'ın eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı Eşi Camilla'nın attığı görülmüştü. Kıram 3. Charles daha önce de tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Donald Trump'tan tehdit gibi açıklama. Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kırtık Sivri Erdoğan teşekkür etti. Putin ayrıca tarih verdi değerli izleyenler. Son dakika ve göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesi, görüşmesi sona erdi. İşte ele alınan konular. Özbekistan'ın Semerkant kendi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'da İlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Sivriye yaklaşık 40 dakika sürdü. Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerine iletti. Şu gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili de açıklama yapar. Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyette geçmesini umuyorum." dedi. İşte iki lidli kritik görüşmesinde ele alınan konular. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi sona erdi. İşte ele alınan konular. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi sona erdi. İşte ele alınan konular. Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti. Bir süredir gündemde olan akbüyünlükler santraliyle ilgili de açıklama yapan Putin, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum dedi. İşte iki liderin kritik görüşmesinde ele alınan konular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın Semerkant kentinden düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Şerio zirvesiyle peş peşe önemli temaslarda bulundu Erdoğan zirvede Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mezioyev ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi Erdoğan'a teşekkür Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması konusunun yanı sıra Rusya ile Türkiye arasındaki enerji anlaşmalarının da ele alındığı görüşmede, Putin, tahıl anlaşmasının imzalanması yönünde Erdoğan'a çabalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullanan Putin, her şeyden önce, programının uygulanmasında yaptığınız ve sunduğunuz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün de bahsettiğiniz gibi Ukrayna tahılının önemli bir bölümünün yoksun ülkelere gönderileceğini umuyorum. Ancak bu şu ana kadar sağlanamamıştır dedi. Türkiye güvenilir bir partner. Rus tahılının sevkiyatında, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve teslimatların tüm ülkelere Türkiye üzerinden sağlanabileceğini söyleyen Putin, şu konuda sizi de bilgilendirmek isterim. İhracatçılarımız bizim ürünlerimizin ve Türkiye üzerinden ihraç edilebileceğinin sinyalini aldı. Demek istediğim, Türkiye bu açıdan güvenilir bir partner ve kendi toprakları üzerinden dünyanın tüm ülkelerine güvenli tedarikleri sağlayabilir ifadelerini kullandı. Putin ayrıca ağırlıklı olarak Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri dahil olmak üzere tüm dünyaya satış yapabileceklerini söyledi. Gaz sevkiyatı devam ediyor. Enerji konusunda da Türkiye'nin kendileri için güvenilir ortaklar arasında olduğundan bahseden Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi istikrarlı bir şekilde büyüyor. Türkiye, bizim enerji kaynaklarımız için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldi. Sadece kendi ihtiyaçları için değil, AB ülkeleri için de bu geçerli. Türk akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor diye konuştu. Tüm sorunlar çözüldü. Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükteer Güç Santrali ile ilgili de konuşan Putin, Kısa süre önce sizinle oradaki bir takım sorunları istişare etmiştik. İnşaat sürecinin organizasyonuyla ilgili belirli sorunlar vardı. Bildiğim kadarıyla tüm bu sorunlar çözüldü. Dün, bu büyük inşaatın tarafları arasındaki tüm ilişkileri düzenleyen nihai belgeler de imzalandı. Akkuyu Nükteer Santrali'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağı hizmete başlamasını çok isterim açıklamasında bulundu. Öte yandan, Türkiye'nin, Şio'daki konumuyla ilgili de konuşan Putin, Erdoğan'ı Semerkant'taki zirvede görmekten çok mutluyum. Türkiye, bu bölgenin ülkesi ve bence Şio'da çalışmaya ilgi duyması son derece doğal. Türkiye ekonomisi için azami sonuç elde etmeyi hedefleyen politikanızı biliyorum. Tabii ki, Türkiye'nin Şeriyo üyesi ülkelerde çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğuna dikkat çekmeden edemediniz. Türkiye'nin bu yapıda çalışmasından memnuniyet duyacağız dedi. Zirvenin ardından yemeğe geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü, Şeriyo, 22. Devlet Başkanları zirvesinin ardından resmi yemeğe katıldı. Şeriyo zirvesinin ardından zirveye katılan devlet başkanları için resmi yemek verildi. Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki yemek basına kapalı gerçekleşti. Son görüşme reisiyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesine katıldı. İkili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ormana atık bırakan tekstil firmasına dudak uçuklatan ceza. Sosyal medyada gündem olmuştur. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ucuz konut projesine il ve ilçe lisesi değişti. Başvuranın herkesi gidendiriyor. İşte yaşadığınız şerideki son durum değerli izleyenler. Ucuz konut projesine il ve ilçe lisesi değişti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa tam listeye haberimizde. Ev alpma hayal kuranın milyonlarca kişi Tokidenin sosyal konut, ucuz konut projesinin hangi illerde yapılacağını araştırıyor. Toki'nin resmi internet sitesine yayınlanan sosyal konut projesi, projelerinin nere yapılacağına yönelik liste güncelleme geldi. Son güncelleme birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692 yükseldi. Peki, Toki sosyal konut projesi hangi illerde ne kadar yapılacak işte detaylar? Finans Finans Ekonomi Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti. İstanbul Ankara Ankara İzmir, Bursa, tam liste, ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, tam liste, ev alma hayali kuran milyonlarca kişi TOKI'nin sosyal konut, ucuz konut projesinin hangi ileride yapılacağını araştırıyor. TOKI'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Son güncelleme ile birlikte 250.000 konut sayısı 253.692'ye yükseldi. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi ileride ne kadar yapılacak? İşte detaylar. Vatandaşlar TOKİ Sosyal Konut, Ucuz Konut Projesi ile ilgili detayları araştırırken sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Başvuruların 14 Eylül'de başladığı projede başvurular 2 milyonu aştı. Toti'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. İşte hiv 6192.000 Toti sosyal konut listesi. En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait. Anı haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün paylar başlamıştı ama plan yapanlar dikkat. 2023'e kadar vedalaşın değerli izleyenler. Son dakika haberine bugün başarı ama sıcak severleri üzecek hava durumu tahmini geldi. 2023'e kadar vedalaşın. Hava durumu ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Serum ve rüzgarlı hava bugün ihbar yerini Afrika'dan gelen çörek sıcaklarına bırakıyor. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar artacak ancak hava durumundaki anı geçişlere dikkat çekilen uzmanlar hasta olmaya uyarısına bulunuyor soğuk hava dalgası ise gelecek hafta yeniden etkili olması beklenirken hafta sonu sıcak havaya 2023'e kadar veda edebiliriz haber haber güncel son dakika bugün başladı ama sıcak severleri üzecek hava durumu tahmini 2023'e kadar vedalaşın Son dakika bugün başladı ama sıcak severleri üzecek hava durumu tahmini, 2023'e kadar vedalaşın. Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Serin ve rüzgarlı hava bugün itibariyle yerini Afrika'dan gelen çöl sıcaklarına bırakıyor. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde güneş yüzünü gösterecek, sıcaklıklar artacak. Ancak hava durumundaki ani geçişlere dikkat çeken uzmanlar, hasta olmayın uyarısında bulunuyor. Soğuk hava dalgasının ise gelecek hafta yeniden etkili olması beklenirken hafta sonu sıcak havaya 2023'e kadar veda edebiliriz. Son dakika, hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yeniden sıcak havanın etkisine giren yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte güneş yüzünü iyiden iyi gösterirken, hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Özellikle cumartesi günü sıcaklıkların tavan yapması beklenirken, Kocaeli'de dereceler 40'ı gösterecek. Pazar gününden itibaren ise yağışlı ve serin hava yer yer etkili olacak. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar. Uyarıların ardından bugün başladı. Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başladı. 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek. Çöl tozu uyarısı Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan çöl sıcağı ve çöl tozunun olumsuz etkileriyle ilgili de uyarılarda bulundu. Çalışkan, çöl sıcağı ve çöl tozuyla birlikte bağ ağrısı ve halsizlik ile birlikte boğaz ile gözlerde kuruluk yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bugün Türkiye'ye gelen Afrika sıcak hava dalgasının pazar gecesine kadar etkili olması bekleniyor. Sıcak havayla 2023'e kadar vedalaşın. Hava durumuyla ilgili Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda sıcak severler Afrika ile bu hafta sonu iyi vedalaşsın. Bir daha buluşmamız 2023 yazında olacak. İfadelerine yer verildi. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da bugün 31 dereceye ulaşan sıcaklıkların 16 Eylül Cumartesi yarın 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise serin hava yeniden etkili olmaya başlayacak. Uzmanlar ayrıca pazar günü yağış karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Güeylik. Hava haber rutinimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.40'a kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Ve Konyaspor Galatasaray maçında net gol kaçtı. Şu an maçta 59. dakika oynanıyor. Karşı, kar karşı karşıya kaçırdık değerli izleyenler. Atakaş Hatayspor Yukatel Kayseri Sporu ağırlıyor ve Yukatel Kayseri Sporu deplasmanda 2-0 önde getiriyor. Maçta 57. dakika oynanıyor değerli izleyenler. Yukatel Kayseri golleri 5. dakikada Bernat Mensah penaltıdan ve 44. dakikada Mikuel Cardoso kaydetti değerli izleyenler. Başıda sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Donald Trump tehdit gibi açıklama geldi değerli izleyenler. Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi. Büyük problem yaşanırdı. Eski AB'de başar Donald Trump son yaptığı paylaşımlara gündem oldu. Trump, başkan olaylarının engellenmesi durumunda büyük problem yaşayacağını ifade ederek ABD halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunları yaşardınız diye düşünüyorum dedi. Ülktan tehdit gibi açıklama. Büyük problem yaşanır. Ülktan tehdit gibi açıklama. Büyük problem yaşanır. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamalarla bilden oldu. Trump, başkan adaylığının engellenmesi durumunda büyük problem yaşanacağını ifade ederek. Amerika Birleşik Devletleri halkının buna dayanacağını sanmıyordum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum dedi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savcılar yoluyla başkan adaylığının engellenmesini Amerika Birleşik Devletleri halkının dayanamayacağını ve bunun büyük problem olacağını söyledi. Atıcı ayında radyo programcısı düğün ettim sorularını yanıtlayan savcılar tarafından yapmadığı bir şeyle suçlanarak gelecek seçimlerde başkanlık adaylığının engellenmesinin ihtimaline ilişkin soruya, Amerika Birleşik Devletleri halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum ifadelerini kullandım. Aynı zamanda Washington Post'ta köşe yazarı ve Fox News kanalında siyaset yorumcusu olan Vettin, Sorgun ifadesinin medya tarafından şirketi teşvik şeklinde anlaşılabileceği bir üzerine tıklam büyük sorunlar olacağını düşünmüyorum. Sadece buna dayanacaklarını sanmıyorum. Bu hiçbir değil. Ben sadece tıkimin ne olduğunu söylüyorum şeklinde konuştu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Haiti bir savcı isterse can boynu ancak hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Diye bir söylememiz var. Suçlansanız bile başkanlığa aday olacak mısınız sorusunu suçlanmayı hayal edemiyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım diye cevapladım. Trump, hakkındaki suçlamaların hepsinin üstesinden geldiğini, Rusya ve Güneyler raporu konusunda haklı çıktığını, Rusya ile asıl alışveriş yapanların demokratlar olduğunu iddia etti. Harika bir başkandı. Üstüne üstü kabul edelim, ben harika bir başkandım en büyük verdiği olduğumuzu yeniden inşa etmek tarihin en büyük düzenleme kesintileri tarihin açık ara en büyük istihdam rakamları arasında daha fazlasını yaptık diyen Tram başkanlık döneminin başarılı olduğunu sorumlu Aa. ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 40'a kadar değerli izleyenler diğer haberimize geçiyor Resmen duyurulduğu toplu mezar ulaşıldı deriz yani Ukrayna resmen duyurdu Izium'da askerlerin gömüldüğü toplu mezara ulaştık dedi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kan donduran gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna parlamentosundan tüller ürperten bir geldi. İnsan Hakları komiseri, e, komiseri Dmitry Lobines Rus güçlerinden geri alınan Izium kentinde yaklaşık 20 Ukrayna askerin gömülü olduğu toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Haber. Haber. Dünya. Ukrayna resmen duyuldu. Biz yılda askerlerin dönüldüğü toplu mezara ulaştı. Ukrayna resmen duyuldu. Biz yılda askerlerin dönüldüğü toplu mezara ulaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna parlamentosundan final ürperten bir açıklama geldi. İnsan Hakları Komiseri İlki Lübinez, Rus güçlerinden geri alınan Üzül'ün kentinde yaklaşık 20 Ukraynalı askerin gönüllü olduğu toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Nubilez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus kontrolünden kurtarılan Harkir bölgesindeki Üzül'ün kentinde şimdiye kadar 500 ve yakın sivilin mezarına rastladıklarını söyledi. Ayrıca askerlerin de gönüllü olduğu toplu mezarın bulunduğunu belirten Nubilez, İzmir'in yakınında kolları bağlı ve silahla vurularak öldürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 20 askerinin toplu şekilde gömüldüğü mezar belirlendi, dedi. Emniyet etkilileri de Rusların eline geçen askerlerin ilk önce işkence gördüklerini, sonra idam edildiklerini öne sürdü. Cesetlerin çıkarılma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Ulusal Polis Başkanı Gorkli Menko, şu anda askerlerin cesetlerini mezardan çıkarma çalışmalarını yürüttüklerini kaydederek, daha sonra kimlik tespiti için cesetler ilgili kurumlara teslim edilecek diye konuştu. İmenko, Rus güçlerinden geri alınan Harkir bölgesindeki incelemelerin daha başında olduklarına işaret ederek, daha kaç tane böyle yerin bulunacağı bilinmiyor ama acil gerçek çünkü izniyundaki ölü sayısı, bu çatı trajedisinden birkaç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kalemin mürekkebinin aklısına sinirlenirken dönüntülenmişti. Kıram 3. Cihar Nesadavler'de ilginç hediye. Kılıçlaroğlu büyürdü. Biz mutluları... Bittiler... Ana haber bürtelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.40'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte Çağlar'ın yeni adresi Fenerbahçe mi Galatasaray değerli izleyenler? Fenerbahçe mi Galatasaray peşindeydi? İşte Çağlar Söğüncü'nün yeni adresi. Son dakika bana göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve takımdan ayılması gündemde olan Yıldız futbolcu Çağlar Söğüncü'nün ismi Süper Lig'de dev kulüpte F5 ve Galatasaray ile sıklıkla alınıyordu. 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu olurken eski antrenöründen flash bir açıklama geldi. İşte detaylıdır. İngiltere Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. İşte Çağlar Söğüncü'nün yeni adresi. Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. İşte Çağlar Söğüncü'nün yeni adresi. Son dakika. İngiltere Premier Lig ekiplerinden necestel ciddi forma giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Yıldız futbolcu Çağlar Söğüncü'nün ismi Süper Lig'in rev Fenerbahçe ve Galatasarayda sıklıkla alınıyordu. 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu olurken eski antrenöründen flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar. Çağlar Söyüncü İngiltere Premier bir ekiplerinden meclisler ciddi forma giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler üzerine ismi Süper Ligin'de ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılmaya başlanmıştı. Milli oyuncunun takımdaki geleceği merak edilirken 2014-2016 yıllarında forma giydiği Altın Ordu'da antren örgünü yapan Hüseyin Eroğlu, katıldığı bir programda oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kariyerini Avrupa'da devam edecek. Radyo Spor'da katıldığı bir programda konuşan Hüseyin Eroğlu, Altın Ordu'da Çağlar Söğüncü, Cengiz Minder, Barış Alıcıp, Kerim Alıcıp, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söğüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerini Avrupa'da devam edecek dedi. Yeni adresi Çağlar Söğüncü yeni sezon için Atletico Madrid ile mi anlaştı? Sorusuna Eroğlu, Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. Gülerek cevabını verdi. Çağlar Söyüncü'nün performansı 2018'de 21 milyon euroya Freiburg'dan Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İngiliz takımında 124 maçta forma giydi ve 3 gol ile 2 asist yaptı ve 5 gole katkı sundu. Leicester City ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan 26 yaşındaki Stopper, 2014-2016 yılları arasında Altınordu'da oynamıştı. En çok aranan haberler İletişim Yardım. Ana haber bütlemiz devam ediyor yaklaşık 21-40'a kadar ve diğer habere geçiyoruz değerli dostlar. Bugün videosunda bugün gökyüzünde şaşırtan anlar yaşandı. Paraşütle uçuş yaparken bunu yaptı değerli izleyenler. Gökyüzünde şaşırtan anlar yaşandı paraşütle uçuş yaparken saç kesti değerli izleyenler olan fediye ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütüyle havalanan bir kuaför Uçuş yaptı sabah müşterilerinin saçını kesti Haber Haber İlginç haberler Gökyüzünde şaşırtan anlar Paraşütle uçuş yaparken saç kesti Gökyüzünde şaşırtan anlar Paraşütle uçuş yaparken saç kesti. Nula'nın Fethiye ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütüyle havalanan bir kuaför, uçuş yaptığı sırada müşterisinin saçını kesti. İlçede kadın kuaförlüğü yapan 27 yaşındaki Nasuh Borbon, denizde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarında evlilik teklifi, müzik enstitrimanı çalmak ve kahve pişirme gibi farklı bir etkinliği deniz paraşütüyle yapmaya karar verdi. Borbon, Daimi müşterisi 21 yaşındaki Eda Gündür'ün de kabul etmesi üzerine, çalış plajından hareket eden tekneye bağlı deniz paraşütü, parasailing bir yerden 150 metre yüksekliğe havalandı. Hızla ilerleyen teknenin peşindeki paraşütte müşterisinin saçlarını kesen Orbon'un bu performansı aksiyon kameralarıyla da görüntülendi. Orbon, gazetecilere, deniz paraşütünde saç kesimi yapma fikrini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştığında beğenildiğini belirten Ordon, farklı ve heyecanlı anlar yaşadık. Çok güzel yorumlar aldık. Beğenilmesi de bizi mutlu etti dedi. Eda Güngör ise daha önce hiç deniz paraşütüyle uçmadığını, ilk başta tedirgin olduğunu anlattı. Havada heyecanlı dakikalar yaşadığını dile getiren Güngör, saçlarımı kestirmeyi düşünüyordu. Çok güzel oldu ifadesini kullandı. Ha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Çarpış çıkış geldi ABD'de bir tek malım var diyerek açıkladı değerli izleyenler. Son dakika göre Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış geldi. Amerika'da bir tek malım diyerek açıkladı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 40 karede miting e, 40'lar elinde mitingde yaptığı konuşmada önemli şumalarda bulundu. Bakan Soylu Türkiye'de sadece 9'a 10 vilayette 120'nin altında terör kaldığını diyor. Soylu, ayrıca benim Amerika'da bir tek malım var. O da FETÖ ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Son dakika. Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış. Amerika'da bir tek malım diyerek açıkladı. Son dakika. Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış. Amerika'da bir tek malım diyerek açıkladı. Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklar Elinde mitingde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'de sadece 9-10 vilayette 120'nin altında terörist kaldığını duyurdu. Soylu ayrıca, benim Amerika'da bir tek malım vardı, o da FETÖ ifadelerini kullandı. Son dakika haberi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklar Elinde düzenlenen mitingde 10 ildenliğin altında terörist kaldı. 29 Ekim'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek var, o da FETÖ dedi. Kırklar elinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti. Ama noslar, tendürek tertemizdir. Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin konuşlandığı dağların terörden arındırıldığını ifade ederek, Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında, Yıllarca terör örgütü üyelerinin fink attığı tendürek dağları tertemizdir. Amanos dağları tertemizdir. Karadeniz'e yıllarca acaba bu teröristler nereden geldi dedirten Ferhat Başçavuş'umuzu, evrenimizi şehit edenler nereden geldiler diye insanlarımızın endişe ettiği Karadeniz'de tek bir terörist dahi kalmamıştır şeklinde konuştu. 9-10 ilde altında terörist kaldı. 2023 yılında teröristlerin tamamen temizleneceğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, bugün ülkemizde 9-10 ildeninin altında terörist kaldı. 29 Ekim'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak. Bu ülke zamanında uçak üretmeye kalktı müsaade etmediler. Otomobil üretmek istedi müsaade etmediler. Bu ülkede bir Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile bir başbakanın ilan edildiği gündür. 16 Eylül'de Hasan Polatkan ve Fatin rüştü zorluyu astılar. 17 Eylül'de Adnan Menderes'i astılar. Onlar sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. Onlar bu ülkede savunma sanayinizi yüzden 20'lerden %80'lere çıkarmaya çalışırsanız sonunuz böyle olur dediler. Allah'a hamdolsun bugün savunma sanayi %lerden %8 sıfırıya çıktı. Bugün kendi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, sihalarımızı yapıyoruz, kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz Amerika PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardım yaptı. Eğer bizi amaçladıklarını istikrarsızlığa ulaştırmış olsalardı, bugün Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulacaktı. Bize mühimmat veremediler, ama unuttukları bir şey vardı. Bu ülkenin mühendislerini unuttular ifadelerini kullandı. Benim Amerika'da bir tane malım vardı, o da FETÖ. Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Amerika'nın varlığına dikkat çekerek, peki sadece mı Ya FETÖ? 15 Temmuz'u kim yaptırdı? Mal gibi onlar yaptı. Adamı orada besliyorlar. Bana bir ara yasak koymuşlar. Mallarımıza el koydular ya. Ben de dedim ki benim orada bir tane malım var o da FETÖ. Bir de D.A.Ş var. Müslümanlığı bir başka tarafa çektirmek, dünyada Müslüman düşmanlığı oluşturmak için Amerika tarafından icat edilmiştir. Bunlarla da mücadele etmeye devam edeceğiz diye konuştum. Onlar vermedi, biz ürettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın Türkiye'ye insansız silahlı hava aracı satmadığını belirterek, Amerika bize kredatör vermedi. Biz kendi insansız hava aracımızı ürettik. Dünya bir gıda krizine giriyor. Bunu çok iyi bildikleri için tıpış tıkış Türkiye'ye geldiler. Hedefimiz iktidar olmak değil, bu ülkeyi yönetmek değil. Bütün mazlum coğrafyalara elimizi uzatmaktır. Bundan bir hafta önce kalktık Pakistan'a gittik. Ülkenin 4 bölü 3 su altında. Orada yardım eden tek bir ülke vardı. Ay yıldızlı bayrağımız ile sadece Türkiye vardı. Göreceksiniz hayal ettiğimiz Türkiye geliyor. 21. yüzyıla damga vuracak bir Türkiye geliyor. Ben gençlerimize güveniyorum. Onlar bizlerden daha iyi eğitim aldılar. Eminim ki bizim yaptıklarımızdan çok daha başarılı işlere imza atacaklar. Her sabah okullarında derslerine başlamadan önce İstiklal Marşı'nı okumuyorlar mı? Her gün beş vakit okunan ezan onların da ruhlarına hemhal olmuyor. Muydu? Elbette oluyor dedi. Kılıçlaroğlu yeni bir tarih oluşurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da bir toplantıda Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yaptığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarih bilmediğini belirterek, Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da olmuş, Kılıçdaroğlu yeni bir tarih oluşurdu. Allah selamet versin. Onlar okyanusun ötesine ve Avrupa'ya tabi olurlar. Bağdat'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı huzura kavuşturacak olan bu ülkenin çocukları olacaktır. Üzerimizdeki emanet ve yük büyük bir yüktür. Bangladeş'e gittiğimizde 1 milyon insan küçücük bir alanda kalıyor. 25 metrekarelik odalarda 35-40 kişi yaşamaya çalışıyorlardı. Orada da bizim ülkemizin sivil toplum kuruluşları vardı. Orada bize bir söz söylediler. Bu söz bize büyük sorumluluk yüklüyor. Bangladeş onlara bir ada yapmış, onlar da oraya geçmek istemiyor. Temsilcileriyle görüştük. Dediler ki Ay Yıldızlı Bayrak orada dalgalanacaksa biz kabul ediyoruz dediler. Bakın, Avrupa bir krizin içinde. Biz bu krizin içinde Avrupa'yı da peşimize takacağız. Bizim yapacak çok işimiz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var dedi. İhliya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı için flash sözler. Yedinci bir isim de olabilir. Kılıçlaroğlu. Bu haberimizle birlikte değerli izleyenler. Tarihhaber.com'a haber bitenisi sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz onu tarikhaber.com'a bekleriz. Sevgili yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. Yakşamlar dili ve